Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 8. grupta mücadele eden takımımız maalesef geçen hafta e, iyi olmamamız sebebiyle bir maç kaybettik ancak e, bugün Muş'la Reza Spor'la yaptığımız müsabakayı 3-0 gibi net bir skorla aldık. Haftaya da inşallah maçımızı alacağız. Bingöl Solhan'dayız. Siirti e, 8. grupta daha sonra gruplar arasındaki şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize destek olan bütün taraftarlarımıza, seyircilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Siyirt Belediyesi e, takım kaptanı olarak bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hem gençlik spor e, müdürüne, e, müdür yardımcılarına, şube müdürlerine. Tabii ki belediye spor birimi müdürü Aydın Özevi de burada güzel bir parantez açmak lazım. Her türlü konuda desteklerini bize sonuyor. Allah razı olsun, var olsun. Takımımız güzel bir ivme yakaladı. Evet. İlk maçı yenildik. Açıkçası beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bu maçı da alma, almış olmamız ve 3-3 sıfırlık net bir skola almış olmamız bizi çok mutlu etti. Evet. Ve rakibimiz de birinci maçını kazanan ve iddialı olan bir rakipti. Onu mutlaka belirtmek lazım. Fakat biz Bravo. onları oynatmadık, oynatmadık. Güzel bir galibiyet oldu. Destekleyen, izlemeye gelen herkese çok teşekkür ediyoruz.